Ofisime hoş geldiniz. Ben uzman diyetisyen Deniz Zündürcan. Bugün sizlerle migren atakları ve beslenme ilişkisini konuşacağız. Uzun baş ağrıları yaşıyorsanız, şiddetli baş ağrıları yaşıyorsanız ve migren atakları artık size yeter artık dedirtecek moda getirdiyse beslenmenizde, gözden geçirmenizde fayda var derim. Nasıl mı? Histanik içeriği yüksek besinler migren ataklarınızı tetikliyor olabilir. Nedir bu besinler? Süt ve ürünleri, fermente gıdalar, sirke, gluten içeriği olan tahıllar, yine bu Portakal, mandalina gibi son zamanlarda tabi mevsimle beraber de tüketimi artan meyveler histamin içeriği yüksek besinlerdir. Ve vücudunuzda histamin intoleransı olabilir. Bu nedenle de migran ataklarınızı çok şiddetli bir şekilde yaşıyor olabilirsiniz. Bu gibi kişiler yine kendini yorgun hissedebilir, alerjik limit olabilir, e, burun akıntısı, geniz akıntısı gibi sağlık problemleriyle de karşılaşabilir. Mutlaka tüm bunları göz önünde bulundurarak beslenmenizde yapacağınız değişikliklerle daha konforlu bir şekilde yaşamayı sağlayabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Müzik